CHP'ye oy verene traktör bedava desek inanmazsınız herhalde. Oysa bu reklam değil, gerçek. Alın size bir örnek. Horozcu ailesi AKP'li Denizli'de, Efeler ailesi CHP'li Aydın'da yaşayan iki köylü aile. CHP'li Aydın Belediyesi köylüye hayvan gibi ediyor gübre... <gülüyor> ve don üretip piyasanın çok altında fiyatta sunuyor ve köylü malını satamazsa tarlana bırakmıyor. Belediye satın alıp ihtiyacı olanlara dağıtıyor. Sonuçta CHP'li kentlerde dönüyor.